Herkese merhabalar. Fuzul ile Evde Huzur programına hoş geldiniz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi şu anda canlı olarak izleyen herkese kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Biliyorsunuz her pazartesi ve Cuma günü sizlerle birlikte Saatler tam 20'yi gösterdiğinde bir saat boyunca uzman klinik psikologlarımız sizlerle oluyor. Hem hocamızı ağırlıyoruz hem de tabii ki e psikiyatri uzmanlarımızı ve sizler sorularınızı yönlendiriyorsunuz. Ben de kıymetli hocama soruyorum. Bugün çok kıymetli bir hocama stüdyomuzda bizlerle birlikte Fuzul. Huzur, evde huzur. Fuzul Evde Huzur hashtagi ve bize Whatsapp hattığımızdan 0537 974 87 54. Facebook, Instagram ve Youtube üzerinde canlı yayındayız. Görebiliyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz ve kıymetli hocamız uzman klinik psikolog, aile evlilik çifti danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çuhlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi hocam e, morale çok ihtiyacımız olduğu dönemler. E, artık biliyoruz canlı canlı sağlık bakanımız da söylüyor. Uzmanlarımız, bilim kurulu insanlarımız da maske, mesafe Hijyen diyor Ve bu noktada artık maske, mesafe, hijyene morali de ekleyelim deyip bir dördüncü kullar açsak mı diyerek sözü hemen size bırakmak istiyorum. Tabii moral, motivasyon, psikolojik hijyen de hepimizin ihtiyacı bugünlerde. Çünkü hemen her doktor stres yapma, kafaya takma der ama sadece der bunun nasıl olacağını söylemez. İşte bugün o yöntemleri de meslek sırlarını da anlatacağız burada. İnşallah. Kıymetli hocam, sevgili takipçilerimiz bu anlamda hemen söylemek istiyorum. Gerçekten e, halk dilinde hepimizin anlayabileceği şekilde bir uzman klinik yıllarını bu alanda e, harcamış, tecrübe edilmiş bir isim olarak hem kitaplarıyla hem de yaptığı yayınlarıyla sağ olsun bu yoğunluğunda bizi kırmadı ve bizlerle oldu. Hocam en önemlisi anlaşılabilir olup o uygulama ve yöntem metotlarını sizin tüm halkla yurt dışı ve yurt dışı paylaşmanız öyle değil mi? Tabii kesinlikle. Hem uluslararası hem birçok millete özellikle kendi Türk halkımıza hı hı. E, yarayan yöntemleri, halkın yarasına bir merhem olan yöntemleri burada paylaşacağım. Çünkü korona, pandemi döneminde hı hı. insanlar, herkes e, bir psikoloğa bir, Aile evlilik, çift danışmanlığı terapistine gidemeyebilir. Evet. Ama artık madem dijital dünyada dijitalleşiyoruz, bir işe yarasın değil mi? Yani yok internet bağımlılığı, yok telefon bağımlılığı yerine internet ve telefon ve medya, sosyal medya bizim adamımız olsun. Bizim işimize yarayan bir ensuman haline gelsin diye biz de bu dijital dünyada yer alalım ve seanslarda işe yarayan yöntemleri çoğu kişinin hemen alıp kendisine içselleştirip işlevsel bir şekilde kullanabileceği yöntemleri burada konuşuyor Kesinlikle. olacağız. Teşekkür ederim. O zaman ilk soruyla başlayalım hocam başlayalım. hemen. Başlayalım. E, vatandaşımız soruyor yine Türkiye'den bir vatandaşımız ben hayır diyemiyorum iletişim noktasında ve bu noktada da çok fazlasıyla eziliyorum demiş. Yani evetlerimden daha çok evetlerim hayırlarımdan daha çok demiş. E, bu noktada nasıl bir iletişim metodu e, kullanabilmeliyiz? Aslında püf nokta e, hayır diyebilmek daha çok evet alabilme yolunu açar. Hmm. Evet. Yani insanlar tarafından kabul görmek, anlaşılmak, hoş görülmek, yani tamam bugün senin işin varsa yarın görüşelim denilebilmek için borç istenildiğinde canın sağ olsun olsaydı verirdin diyebilmek. Daha çok evet alabilmek için yeterince yerinde ve zamanında hayır diyebilmeliyiz bir. İkincisi de ben hayır dersem ne olur? İşte arkadaşlığımız biter. Halbuki o borç isteyen kişi veya o görüşmek isteyen kişi elinde 5-10 kişi var. Onların hepsine arayıp borç isteyecek. Örnek borç üzerinden gidersek hani bu çok anladım, oluyor toplumda anladım. ondan dolayı. Halbuki elinde 10 tane liste var. Belki de ilk sana soruyor. Veya bir futbol maçına gidecek kişi ben bu arkadaşımın e, futbol maçı teklifini kabul etmezsem halı saha maçını benimle bir daha görüşmez gibi aslında hayır diyememenin arkasındaki soracağı benim kaygım ne en kötü ne olur hı hı. halbuki eğer bir hayırınızdan gidiyorsa o kişinin gitmesinde hayır var zaten hı hı. yani düşünsenize siz yani bir borç istiyor vermeyince gidiyor yani belki 5 metre gider belki 10 kilometre gider sonra gelir sonra hatasını anlar o yüzden evet olabilmek için çoğunlukla yerinde ve zamanda hayır diyeceğiz. Bunun için de lütfen kaygılarımızı yönetelim. Bir hayır dünyanın veya kıyametin, dünyanın sonu veya kıyameti anlamına gelmez. O yüzden yerinde ve zamanda lütfen hayır diyelim ki herkes sınırlarını korusun. Ee, böylelikle sinirlerimizde yıpranmamış oluyor. Evet, bunu bir yetişkin, ülkemizden bir yetişkinin sorusuydu ama buna mukabili da hemen sormak istiyorum. Ee, özellikle de anne babalar çocuklara hayır diye miyorlar hocam? Diyemiyorlar, Her dedikleri çocukların oluyor. Şimdi ben de mesela kendimden örnek verecek olursam, iyi ki zamanında benim istediklerim olmamış, iyi ki annem hayır demiş ve ben hayırın şimdi ne anlama geldiğini idrak edebilecek yaştayım. Her çocuğun her denildiği yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Hangi noktalarda çizgi belirlenmeli? Ve çocuklar için de anne babanın hayır kullanımı nasıl olmalı? Yani proverb gibi, yani atasözü gibi bir söz söyledim az önce. Yani sınırlarını koruyamayan veya sınır ihlali yapan kişiler sinirlerimizi zıplatıyor. Hı hı. Aynı şekilde anne babanın çocuğa hayır diyememesi, düşünsenize çocuğa diyorsunuz ki bütün bu orman senin ama e, kulübe kadar olsa bile bir ev vermiyorsunuz. O çocuk apaçık meydanda yatıyor, güvensiz hisseder, huzursuz hisseder. Aynı onun gibi bu sınırsız dünyada bir sınır koyduğumuzda çocuk kendini daha değerli ve güvende hisseder. İkincisi de çocuğa ve arkadaşa veya eşine veya akrabasına hayır diyebilmek aslında kişiyi bütün bütün itmek e, hayır demek değil. Kişinin kendisine değil. O teklifine sadece hayır diyoruz. Canımız sağ olsun. Bunu Bu anlamamız nokta, lazım. Bütün evet. nokta. Yani bir hayır aldığımızda vardır bunda bir hayır. Size hayır denmiyor. Sizin o anki e, oyuncak isteme teklifinize veya çay içme teklifinize veya borcunuza hayır deniyor. Borç isteme teklifinize hayır. Size hayır değil. Sakın sakın bir hayırla kendinizi aynı tere, teraziye koyarak bir insan kolay yetişmiyor. Ne kendinizi yok edin ne çevrenizi e, yok edin veya küsün. Darılmayın sakın. Sadece o anda vardır. Bu kadar arkadaşınızdan borç istiyorsunuz veya çocuk anne babası ne dedi de yapmadı. Ama bazı şeyleri de yapmıyorsa bu sizi sevdiğindendir. Çok iyi. Aslında o kişi iyilik edildiğindendir. bunu Hangi yakın dost birbirine kötülük eder ki? Doğru. Veya kötü niyetle yapar. Asla asla. Yani kesinlikle e, her hayırda mutlaka bir hayır vardır diye belki o anda olmaz. Ama siz değil, siz itilmediniz, siz kakılmadınız. Sadece o anlık teklifinize bir veto yediniz. Vardır bununla bir hayır bir düşünün. Evet. Ona belki hocam ilk etapta düşünmek işte bizi biraz yoruyor gibi gelse de zaman içinde o hayır kelimesinin ne kadar hayatımızda istikrarlı ve bizi e, yol haritasında götüreceği Tabii. şeyi anlayabiliyoruz. Kesinlikle. Ama idrak konusu biraz zaman alıyor. Biraz yani zaman bak. alacak. O yüzden e, yabancıların dediği gibi don't panik Yani paniklemeyin. <gülüyor> rahat olun. Özgüvenli durun. Sadece siz, e, sizin teklifinize o anı seyyale o moment hayır dendi yani. O teklife. Hı. Belki uygun değil, belki müsait değil, belki zaman yok. Vardır bir hayır deyin ya. Bu kadar eş, dost, arkadaş edindiniz. Bu kadar yakınlarınız var. Bir hayır yediniz diye siz hemen e, Hayata o, küsmemeliyiz. Küsmemek lazım. Moralimiz Onları bozulmamalı. Yelkenleri suya indirmemeliyiz. Kesinlikle hemen karalar bağlamamak karalar lazım. Karalar doğru söylüyorsunuz bağlamamak hocam. Bağlamamak lazım. Evet. <gülüyor> şimdi e, aslında işin iki kelime. Yani bir hayır bir de hayırlar getirsin. Hayırlar evet, anlamında. Kesinlikle. Olumlu anlamında. Yani kelimek olumsuz gibi görünse de. Şimdi oradan şuraya gelmek istiyorum hocam. E, özellikle de... E, Evliliklerde ve ailelerde yani hayırlı bir yuva, hayırlı bir evlilik. Bu pandemi sürecinde herkes böyle adım atarken, bir iş yaparken bir değil bin kere düşünmesi gerekirken biraz böyle bu panikledi bizi. Yani bu pandemi süreci, bu salgın bizim duygularımızı karıştırdı, bizi böyle alt üst etti. Sorulara bakıyorum her şey yolundaydı. Bu pandemi olmasaydı, Bu pandemi, her şey pandemi suçlar noktada. Ne yapmalıyız? Pandemi gitse ne yapıyor olacak, <gülüyor> değil mi? Ne hangi bahane sürece veya hangi gerekçe? Halbuki pandeminin bir görevi var, bizi belki daha sağlıklı dengeli dijital dünyaya hazırlayacak. <gülüyor> ee, bu bütün internet ve sosyal medya enstrümanlarını tıbbın, psikolojinin, kişisel gelişimin, eğitimin, öğretimin ve ticaretin hizmetine o koronayı kullanarak kullanmam tutup. Gelsen bizi bir eğit, gelsen bizi bir dünyaya entegre, et, gel bu dünyaya alışalım. İlk cep telefonu çıktığında e, takoz gibiydi. Mesela diyorduk ya ne gerek var ya bizim el telefonumuz var kral gibi falan. Ama sonra baktık ki dünyadan çok arkada kalıyoruz. O zaman madem telefonu kulağından tuttum, sen bana hizmet edeceksin dedim. O yüzden korona ve karantina döneminde de ben dedim madem geldin, bari bir işe yara. Ee, bizim aile ve ilişkilerimizi güçlendir. Ee, hani sosyal medyada bir kep satıldıydı. Ya evdekilerle görüştüm, iyi insanlarmış <gülüyor> gibi evet, anlatabildim evet. mi? Yani hakikaten o 15-20 günlük veya 2-3 aylık dönemde zaman zaman dışarı çık çıkamadığımızda kendimizin iyi bir insan olduğunu, evdekilerin iyi bir insan olduğunu fark ettik. Çok hızlı gitmişiz. Ruhlarımız geride kalmış, o işe yaradı. Yani öyle bir dönem yine gelirse veya olursa bizde 14 günlük karantinaya alınırsa bunu düşünmek lazım. Afrika'da safariye katılan bir ekip varmış Avrupalı, tabii ki yerel bir rehber almışlar yanlarına ve yerel rehberle 4 çarpı 4 ciplerle böyle jiplerle böyle uçuyorlar. En sonunda bir saat sonra o yerli alp tan yani rehber kişi e, jibin üstüne çıkıp durun durun demiş böyle herkes durmuş eyvah ne oldu eşkıyalar bastı biz Hı -hı. ne oluyor bir tehlike edemeyiz biraz adam ne dese iyidir demiş ki arkadaşlar ya çok hızlı gittik ruhumuz arkada kaldı ya. geride kaldı demiş bu korona ve karantina sürecinde e, tükenmiştik sendromlarımız bozulan aile evlilik ilişkilerimiz, ne bileyim kendi iç sesimizi duyamama, kendimize yeni bir sayfa açamama, yani bir şeyi bitirip yeniyi başlatamama e, engellerini aşacağız ve bunun bizim neye e, hizmet ettiğini, ne gibi avantajları olduğunu düşünürsek kesin kazanacağız bir. İkincisi, Kıyamete kadar sürmeyecek. Hı, hı. Belki 2022'ye kadar devam edecek. Belki, evet. Onu doktorlarımız veya sağlık bilim bakanlıkları, insanları, bilim hı. insanları bize söyleyecek. Ama biz psikolojik olarak o güne kadar ayakta ve hayatta kalmalıyız bunun mücadelesi bunun içinde moral hocam yani morallerin tavan ve taban noktası da önemli zannediyorum şimdi her şeye yetememekten bir anne bahsediyor sorusunda hiçbir şeye yetemiyorum ne evladıma ne eşime ne de büyüklerime çok çaresizim diyen sorular da var yani böyle yani Allah korusun ama kendi yaşamımdan bile geçtim cümlesi gibi böyle çok Tabii. tehlikeli şeyler var moral noktasında ne yapılmalı her şeye yetmek de mümkün değil yani o anlamda ee, bu sorunun da yanıtını Şimdi çaresizseniz, çaresizsiniz. <gülüyor> Bunu düşünmek lazım. Yani çaresizseniz, çaresizsiniz. Nasıl yapacağız? Bunu bakış açımızı değiştirerek. Yani kişi kendini Eba edecek, kendini yok edecek kadar çalışıyor ama buna rağmen yetemiyorsa demek ki çok veren, çok beklentileri yüksek. Demek ki diğer vericiler, kapanmış. Onlar hep alıyorlar. Hı hı. O alanlarda yemek giydiriyorsa bu hanımefendi onlardan bir çay etsin. O da bir Allah'ın kulu eşcençulu değil ki. Hı hı. Diyecek ki bey ben bunca yıl çayları, kahveleri, yemekleri sofrayı donattım. Bu korona pandemi sürecinde şöyle kocasından bir Türk kahvesi. Oh değil ne mi? güzel. Oh, ne değil güzel. Sabahım olsun. Yanında da bir lokum tamam. Yani bunu e, bu Moral ve motivasyonu alınca tam gaz yola devam hmm. edecek. İkincisi çocuklarından alabilir. Oğlum ben şu düğmemi açamıyorum veya şu şeyi kaldıramıyorum. Hmm. Belki 18'ine gelen oğluysa ampulü takabilir. Mesela bir yardım hmm. isteyebilir. Bir, perdeyi, değil mi bir perdeyi asabilir. O yüzden çok güçlü olmamak lazım. Yani hep güçlü olmamak, olmamak lazım. Olmamak lazım mı? Görünmemek lazım. O da var hocam. Bravo. İşte benim kastettiğim görünmemek lazım. Çünkü psikolojik olarak da sürekli en güçlü, sürekli güçlü olamayız veya öyle görünemeyiz. Çünkü annem her şeye gücü yeter diye adam Garfield gibi yatar. beyni kaşır. Her şeyi karısı nasıl olsa yapıyor. Be bekliyor. Evet yani. O evlatları gider kapanırlar. İnternet vesaire oyun oyun. Annesi nasıl olsa kendini köleleştirmiş, köley zavru gibi her Adamışlık yapacak. yani. Adam. Ya bu kadar da adanmışlık olacak elbette ama yok ederek adanmışlık değil. Hmm. Kendimiz içinde bir şey yaparak var olacağız. Var ederek var olacağız. Hem vereceğiz hem alacağız. Yemek verdiysek bir çay enişteceğiz. Dengeleyecek miyiz hocam? Dengeleyeceğiz, dengeli Hı -hı. hayat. Yani dengeli vericilik, dengeli alıcılık. Ama Kimden ne vereceğimizi, kime ne vereceğimizi, ne alacağımızı çok cin olacağız, iyi bileceğiz. O zaman burada da seçicilik devreye giriyor galiba Kesinlikle. hocam. Yani çok kalabalıklar değil ama hani gerçekten dostane, samimi olarak yanımızda akrabalarımızla bir seçicilik mevzusu da devreye giriyor galiba. Yani şimdi bazı kişiler mesela Allah muhafaza dayımız ayılık yapıyorsa onu bayramdan bayrama görürüz. Çünkü çocuklarımıza kötü örnek oluyordur. Evet. Ama yakın bir akrabamız veya arkadaşımız bizimle frekans uyuyorsa onunla daha çok görüşürüz. Yoksa bizim ona kastımız olduğundan değil. Ben yani evli çiftler arasında sorunu böyle çözdüm. Çünkü mutlaka iki taraftan birinde çıban başı biri olabiliyor. O zaman erkek diyor ki sizin tarafta böyle hanzolar, krolar var diyor. Bir kişiliğe saldırı, bir genelleme bütün sülaleyi yok etmeye çalışıyor. Hı. Durun dedim. Hayır. O ailede sadece bir tane e, argo kişi var veya dengesiz kişi var. Sizin ailede dayının bazı dengesiz davranışları var. Ona rağmen sizin ailede çok zeki, çok verici, çok iyi insanlar vardır. Oradaki tüm ailedeki iyiler karının tarafına e, mal et. Sen de onlardan istifade et. Sen de onlarla görüş. Ama Çıbanbaşı hangi tarafta olursa olsun. Bakın hangi ailede, hangi partide, hangi şirkette onlar bulunur, rehabilite edilir, edilmiyorsa da az ötede oynayın deyip başka bir yere gönderilir. Islah edilir aslında. Edilir, islah edilir. Edilir. Ama, Ama bu önemli bir şey. Tıp'ın psikoloji, psikiyatrinin, psikoterapinin neredeyse islah edemediği insan yok. Evet. Belli bir yere koyuyor. O yüzden bir şey sınırlarımızı bilmiyorsak, bu aşırı fedakarlık olur, öfke patlaması olur, Hı -hı. iletişim kuramama olur, uyumsuzluk olur. E, bilimden istifade edelim. Yani Kesinlikle. yeme içme her şeyden istifade ediyoruz da niye böyle yöntemlerden istifade edelim? neticede ruh bilimi çok önemli bir çok önemli e, evet, altın vefat çizmek lazım. Son evet derece. son derece <gülüyor> e, önemli. Ben yeni bir açılım yapacağım. Yani karı koca ehliyet olursa, anne baba ehliyet olursa, Bireysel psikolojik ehliyetimiz olursa aslında çok iyi kendi kendimize kaptanlık, hem kendi, e, kendi evimizde karı-kocalık yaparız, çocuklarımıza karşı çok iyi anne-babalık yaparız. Böylelikle profesyonel anne-baba, profesyonel karı-koca, profesyonel vatandaş, profesyonel iş insanı, profesyonel medya oluruz. Hepimiz cümle cemaat geçinip gideriz. Evet hocam programın da adından da anlaşılacağı gibi sevgili ekran başındaki takipçilerimiz de bilecekler Fuzul Evde Huzur. Huzur iç huzuru, genel toplum huzuru, dünya huzuru, doğanın huzuru. Yani huzur kelimesinin içerisinde aslında biz insanoğlunun çok böyle efektif doldurması gerekiyor. Tabii. Ve dediğiniz ifadeleri de aslında profesyonelleşerek bunu yapmak Tabii. çok daha başka. Yani huzur bulmanın yolu bilimin ışığında huzur bulmak. Bilimin ışığında huzur bulmanın Tekniklerini e, bulmak, öğrenmek gerekiyor. Birbirine sormak gerekiyor. Nasıl ki medyanın, sosyal medyanın ve bir, her alana profesyonel eğitimleri var. Kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Bunu da sizler sayesinde Fızıl evin ışığında, gölgesinde inşallah evlerimize huzur gelecek İyi değil inşallah. mi? İnşallah. Çok tabii. teşekkür ederiz hocam eksik olmayayım. Şimdi tabii sorular bir yandan geliyor. Özellikle ilişkilerde sıklıkla yapılan hatalarda kadın erkek davranışlarında çok böyle şimdi maalesef bunu medyada da haberlerde de görüyoruz her gün bir cinayet haberi işte bir maalesef olmaması gereken çocuğa şiddet yani öfkesini ve tahammülünü kontrol edemeyen kadın ya da erkeklerin bir başka canlıyla, yani bu pandemide de dünyada da bunun örneklerini görüyoruz benzer. Bir can yakma, bir sıkıntılı bir durum yaşaması var. Ve bu da tabi ekranlarda haberlerde veriliyor. Bazen sansürsüz görüyoruz, bazen sosyal medyada denk geliyor, önümüze düşüyor. Ne yapacağız diyorlar hocam. Tabii. Şimdi öncelikle çiftlerin birbirleriyle güç savaşına, çok affedersiniz, e, ittalaşına e, cepheleşmeye gitmemeleri lazım. lazım. Yani birisi sırf ben haklıyım ben e, suçsuzum o suçlu, ben haklıyım o haksız gibi hani ego savaşlarına girdiğimizde şişik savaşlarına o zaman orası arena mı ya, hı. savaş meydanı niye bu e, yuvanın huzurunu bozuyorsunuz, hı hı. yani e, başka bir yere gidip düello yapın çocukların göz önünde olmaz, e, siz birbirinizle yenişemeyince e, o zaman ne oluyor çocuğa sarıyorsunuz, veya kocanızı söyleyemediğinizi çocuğa vuran, döven ve benim yanıma ağlay, gelip ağlayan çok anne gördüm. Aynı şekilde erkekler de e, öfkesini, sinirini çıkarmak için trafikte i̇şte son gaz, trafikte. E, işte trafikte tam gaz gidiyorlar. Veya İzmir'de bir olay oldu. Süs bakımla bakımlı bir köpeğe e, durduk yere hayvanlara saldırıyorlar. O gün baktım ki ya bu adam dedim rehabilite edin durdurun. O kadar değersiz hissediyor ki şu köpek kadar değerim yok deyip önce köpeğe vuruyor. Önce hayvanlara saldırıyor. Ondan önce de aslında eşyaya saldırmıştır. Kısacası şiddet insanın içinde çocukluktan gelme travmalarla veya böyle yanlış iletişim yollarıyla şişiyor şişiyor önce telefonu çarpıyor. Bir. Sonra aynı uyuşturucu gibi. Yetmiyor. Bir yine televizyonu kırıyor. Yetmiyor. Evi yakıyor veya arabayı uçurmalarıyor. Daha şiddete artıyor. Şey Daha şiddet. Şey sonra bir hayvana saldırıyor. Biz o gün dedik ki evi medya kanalında canlı yayınlandı durdurun bu kişiyi rehabilite edin. Bu kişiyi değerli ve iyi hissedecek bir şeyler yapın. Yoksa yakında insanlara saldıracak. Hakikaten sonra polisimize askerimize saldırdı bu kişi. Hı. Rehabilite etmediğimiz her öfke patlaması ve cinnet geçiren kişinin nereyi yakıp yıkacağı belli değil. O yüzden madem aynı toplumda yaşıyoruz, bu rehabilite edilecek hayvan olur, insan olur veya hayvandan daha aşağı insan olur biz bunun bir yolunu bulmamız lazım hocam bu noktada da eş dost akraba çevremizdeki kişilerin de ruh sağlığı ve bilim sağlığındaki profesyonel kişilere yönlendirmesi de bu dönemde bakış açıları önyargıları olmadan şimdi nasıl pandemi noktasında Evet hepimiz önlemlerimizi alıyoruz maske mesafe ve hijyeni iki kat 3 kat belki 5-10 kat arttırıyorsak evde ve dışarıdaki ilişkilerimizde bu münasebetlerde. bunda da aynı noktada bilinçle yani evde şiddete eğilimli bir çocuk ya da büyük ya da yetişkin her kim varsa ailelerin buradaki tutumu ve profesyonel bir yardım desteği de devreye girmedi değil mi? Bunu hangi Tabii. dille söylemeliler? Nasıl bir yoldan yol hazırlanmalı? Mesela var götüremiyoruz diyor. Tabii. Yani asla ön yargılı kişiyi alıp da ancak yalan söyleyerek belki götüreceğiz de tedavi ettireceğiz diye söyleyin diyor. Şimdi bir gün trafikte yine böyle bir canlı yayına yetişmek için Hızla gidiyorum. Rahmetli Özal'a da özenerek biraz. <gülüyor> Orta Asya'da ben hiç neredeyse trafik ceza söylemedim. Onun gibi sürüyorum. E, <gülüyor> Onun diplomasisiyle. Neyse bir gün e, Boğaz köprüsünde çıkışında e, çok hızlı e, önünü kestiğim bir araçla biz e, tartışmaya başladık. Adam mermi gibi küfür yağdırıyor. Baktım dedim ki cebimde bir tane küfür var. Bilmiyorum. Onda yüz tane hem dedim o yöntemle de bana yakışmaz zaten hangi devirde yaşıyoruz ee, Anadolu'dan Avrupa'ya da geçmişiz temsili olarak yani medeni dünyaya bir devir. dedim ki beyefendi ne bağırıyorsunuz ben küfür bilmiyorum dedim. Düşünsenize nasıl bir yöntem. Evet. Yani çok hazır cevap olmalıyız Nasrettin Hoca gibi olmalıyız ve o küfüre ve şiddete başvuracak kişi zaten aranıyor ve profesyonel o konuda Niye onunla aynı silahları çekiyoruz? Hı hı. Bizim silahımız medeniyet silahı, psikolojik silah, diplomatik silah. Onunla konuştum. Hı hı. Dedim ki canlı yayına geçiyor. Ama dedi ya kaza olsaydı, ya şöyle olsaydı, ya böyle olsaydı. Evet olsaydı çok kötü olurdu. Üzgünüm ve pişmanım. O en böyle şirazeden çıkmış kişinin hemen paraleline geçti. Yani karşı karşıya olduğunda o gözünden çıkan Negatif enerji ve öfke ateşini söndürmek adına biz aynı yolun yolcularıyız dedim ve onun paralelinde duruyordum. O yüzden şiddet uygulayan bir kişinin karşısına geçip bağırmayı, yanına geçinemem. Direkt Hatta on. ayaktaysa oturtum ve aynı yöne bakın. Biz aynı geminin yolcularıyız, anlaşabiliriz. Evet, Dertlerimiz evet. Dertlerimiz aynı. Evet öfkelisin, sinirlisin, bir elini yüzünü yıkar. Hatta ben mi dışarı çıkayım, geleyim gibi çiftler de bunu yapabilir. O yüzden öfke ve stres kontrol yöntemleri öğrenildiğinde bir ikincisi ciddi anlamda psikolojik yöntemlere rağmen kişi kendini durduramıyorsa, onun mutlaka bir psikiyatrik tedavi alması gerektiği ya öfke ilaçları var gibi söylenebilir veya öfkeyi durdurmanın yollarını öğreten uzmanlar var. Sonuçta adam ne yapacak diyor, ben dersini bileyim. Evet. ...sinir senin çok işine yaradı... ...ve sinirin karşısında çok taviz verildi... ...çok korkuldu, çok pes edildi... ...onu ödüllendire, ödüllendire... ...aslında suç ortağı biz deriz bir nevi... ...ikincisi de tıbbi olarak... ...yani psikiyatrik bir rahatsızlıktan... ...dolayı öfkeleniyorsa da... ...çocukluğunda hatta bebekliğinde... ...geliyorum der... Hmm. O. ...ama çoğusu çocuktur der, ergendir der... ...ha bugün, hayarın derken... 20'sinden sonra nasıl kontrol edeceksin? Hocam o noktada da yani bunun seviyesinin artması ve acil bir müdahalesi söz konusu değil mi? Bu noktada tabii, tabii. yani bir otokontrol. Tamam. Sohbete devam edeceğiz. Çok önemli ve çok özel açıklamalarda bulunuyorsunuz. Hocam Fuzul ile Evde Huzur devam edecek ama kısacık bir reklam arası sizden müsaade istiyoruz. Ardından buradayız. Otomobil sahibi olmak isteyenler antenlerinizi açın ve iyi dinleyin. Hemen Fuzuli Oto'ya gelin. PPK sistemiyle günlük 19 liradan başlayan fiyatlarla otomobil sahibi. İster arayın, ister tıklayın. Hmmh! Otomobil sahibi olmak istiyorsan kır direksiyonu Fuzul Oto'ya! Fuzul Oto'nun FPK sistemiyle günlük 19 liradan başlayan fiyatlara, otomobil sahibi ol! İster ara, ister tıkla! 15, 16, 17, 18, 19! Günde 19 liradan başlayan fiyatlarla Fuzul Oto'nun FPK sistemiyle otomobil sahibi olabilirsiniz İster arayı ister tıklayın Takmayın Takmayın Takmayın! Fuzuloto varken faizi, peşinatı, krediyi kafanıza takmayın! Gelin Fuzuloto'ya. FPK sistemiyle 19 liradan başlayan fiyatlarla kolayca otomobil sahibi olun. İster arayın, ister tıklayın. Bu sesten, bu sese geçmek Fuzuloto'nun FPK sistemiyle çok kolay. Sen de gel Fuzuloto'ya, günde sadece 19 liraya, kolayca otomobil sahibi ol! Bu devirde otomobil sahibi olmak zor mu diyorsun? Kolay ya! Kolay, çok kolay! Fuzuloto'da 19 liradan başlayan fiyatlarla faizsiz, peşinatsız, kredisiz otomobil sahibi olmak çok kolay! İster arayın, ister tıklayın! Heh. 19 liraya bu kahveyi de alabilirsiniz. Kendi otomobilinizi de alabilirsiniz. 10 binlerce kişiyi otomobil sahibi yapan Fuzuloto'dan faizsiz, peşinatsız, kredisiz otomobil sahibi olmak için yukarı kay. Size otomobil sahibi olmanın en kolay yolunu göstereyim mi? Günde sadece 19 liraya faizsiz, peşinatsız, kredisiz otomobil sahibi olmak için yukarı kaydı, yukarı. Bu devirde araba alınır mı diyorlar. Ya bu devirde araba alanların sırrı Fuzul Oto'da ya. Faizler mi yükseldi? Fuzul Oto'da faiz yok. Peşin atlanmış işte. Fuzul Oto'da peşin at yok. Krediler mi zıpladı? Fuzul Oto'da kredi yok. Günde 19 liradan başlayan ödemelerle Fuzul Oto'da otomobil sahibi olmak var. İşte bu sırrı artık herkes biliyor. Ya Efendim tekrardan merhabalar. Biz bir reklama gitmiştik. Reklam dönüşü Fuzul ile Evde Huzur programındasınız. Şu anda sevgili takipçilerimiz YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bizi canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Uzman klinik psikologumuz hocamız, aile evlilik Çifti danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çufo hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam o kadar güzel anlatıyor. Tabii ben de bölmek istemiyorum ama bu arada gelen yorumlar var. Onları da hemen okumak istiyorum. Ekrem hocamla ilk randevum olmasına rağmen bana çok iyi geldi. Aynen dediklerini yaptım. Farkını görmeye başladım. Öfke mi konu kontrol altını alabiliyorum artık ve ikinci evet. randevumu da sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Çünkü daha iyi olacağımı biliyorum ve düşünüyorum. Ekrem hocama çok sonsuz şükranlarımla, teşekkürlerimle herkes çekinmeden profesyonel olarak yardım almalı diyor. Bir diğer izleyicimiz uzun zamandır başa çıkamadığım çok büyük psikolojik sorunlarım ve sıkıntılarım vardı ve sonrasında bir araştırma yaptım. E, i̇şin ehli olan isimlerle özellikle Profesör Doktor Ekrem Çufo hocamı buldum diyor. İşin ehli çok sıcakkanlı bir yapıya sahip beni rahatlattı. Allah razı olsun terapiyle geçmez sandığım hemen hemen bütün ruhsal sorunlarım bitmek üzere. Umarım çok güzel e, noktalarda herkese de herkesin derne deva olursunuz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Sağolsunlar. Şimdi hocam tabi bir e, soruların ortak noktasında özellikle... E, şu anda da çalışan ve çocuklarını bu pandemi sürecinde de yine büyüklere emanet eden anne baba ebeveynler için özellikle 3 yaş ve 3 6 yaş aralığındaki çocuklarımız için ciddi manada işte her dediğini yapıyoruz çocuğumuz ama bağırıyor ısrar ediyor işte yani ortalığı velveleye veriyor denilen bir durum var. Bu noktada özellikle anneanneler dedeler anneler babaların bıraktıkları büyükler için nasıl bir metot İşlemeli, Bunu yapmalı. milli seferberlik yapmamız gerekiyor. Yani bütün kurumlara asacağız. Bu kurumda veya bu alışveriş merkezinde çocuklar öfkelenerek, yerlere yatarak, ağlayarak, vurarak, kırarak bir şey elde edemezler. <gülüyor> yani bundan önce çocuklar ağlamasın, eyvah rezil olmayalım diye aileler her yere yatan çocuğun, her ağlayan çocuğun isteğini aldılar. Çünkü bize alınmadı, ben çok ağladım ama babam almadı diye o da her istediğini alıyor. Yani vur deyince öldürmeyelim. O yüzden bize alınmamış olabilir, e, biz görmemiş olabiliriz, biz çok çekmiş olabiliriz, her şey olabilir. Ama onları bahane ederek veya onlardan dolayı çocuklarımıza ne çok verici olacağız, ne çok cimri olacağız. Yani çocuğumuz ağladığında değil, gülümsediğinde, e, işte yere yatıp bağırdığında değil... ...duygu sömürüsü yaptığında değil... ...hakikaten ihtiyaç sağlayacağız... ...ne işe yaradığını söyleyeceğiz... ...aynı şekilde bir... ...oyuncakçı da mesela... E, aile o oyuncakçıyla... ...veya marketle alışacak... ...anlaşacak diyecek ki... ...eğer... ...benim çocuğum yerlere yatarsa... ...bağırır çağırırsa... ...veya yoğun ağlarsa istediğini vermeyin... ...ve deyin ki... ...bu dükkanda bu mağazada... ...yoğun ağlayan çocuklara veya yoğun yerlere yatanlara veya öfke patlaması yapanlara oyuncak vermiyoruz. Bir. İkincisi, iki tane son araba var. Çocuk geliyor ikisini de ben alacağım diyor. Hayır, her çocuğa bir araba veriyoruz. Diğerini de arabası olmayan bir çocuk birazdan gelip alacak. Sınır koydukça, inanın sinirlerimiz zıplamayacak. Ömür boyu sınırsız vericilik veya sınırsız alıcılığı ortadan kaldıracağız. İkincisi de e, ajitasyonla ağlayarak, dilenerek, tehdit ederek veya öfkelenerek ya da vurarak, kırarak e, hiçbir şey alınmayacağını öğreteceğiz. Bunlar artık geçer akça değil. Dengeli, yeterince. Hem iktisat olacağız, hem şükran duyacağız, hem sınırlarımızı bileceğiz. Elbette yoksa akşam e, Yorganımıza göre ayağımızı uzatacağız ama uzun vadede de ayağımıza göre yorgan da dikeceğiz. Evet. Mesela hocam geçtiğimiz günlerde e, yine bu kalabalık olan bir e, AVM'nin önünde yaşadığım bir e, olaya e, örneklemem olur bilemiyorum ama e, muhtemelen e, anneanneydi ya ne anneanne ya babaanneydi. 4 yaşında bir kız çocuğu, saçları lüle lüle, anneanneye yumruk atıyor, bu şekilde almadın alacaksın, almadın alacaksın, böyle sadece oturup izledim, senin gibi güzel kıza hiç yakışıyor mu dedim yapma yapma dedim. üzme anneanneni falan böyle Hani ben de o esnada o tabloda ne yapacağımı bilemedim açıkçası ve onu görünce sonra etrafa baktım hakikaten yani bir de büyüklere karşı böyle bir çekiştirme vurma durumları var ee, bu, bu konuda da muzdarifler yani. onu da anlatayım şimdi bir çocuk mesela anneanneye vuruyorsa e, o diyecek ki ben vurulduğumda bir şey almıyorum ikincisi eğer durmazsa ve onun kocası diyecek ki benim karımı dövemez. Çocuk diyecek ki eyvah. Ya ben yanlış biliyormuşum. Ben sadece bu anneanne benim bana hizmet edecek. İstediğim gibi dövebilirim. Sövebilirim. istediğim aldırım. Hı. Ama dedesi gelip derse ki bana bak. Tabi onun seviyesine inerek gözlerine bakarak bana bak. Karım dövemez. O benim karım. Hı. Sonra gelecek annesi yine durmazsa. Ve çocuğun gözlerine bakarak samimi ve Rehabilite edici bir şekilde hmm. tabi stresini öfkesini ve bana bak diyecek bu benim annem Dövmez. Hmm. Yani sadece senin annanın al kullan veya sadece dedi senin deden istediğini yaptık böyle bir şey yok birincisinde bırakmıyoruz ikincisinde devam ediyoruz üçüncüsünde olmadı anne gelip anneannen için söylüyor Tabii. o da olmadığında dördüncü seferde bu sefer profesyonel yardım yardım gerekirse de e, o Çocuğumuzu götüreceğimiz kitap evleri, marketler veya oyuncakçılarla, dedim ya milli seferberlik, anlaşacağız. Hı hı. Çocuklarımıza çünkü sınırsız vericilikte doyuramayız, doymazlar. Ee, mide olarak doysalarda zinen, psikolojikmen, kalben ve ruhen doymayacaklar. Hı. Ve sürekli bir tüketici toplumu olacaklar. Hadi yediler diyelim, helal hoş olsun. Her istediklerini aldık. Ama bu sefer depresyona girecekler, mutsuz olacaklar. Evet. Çünkü onlara çocuk sadece bizim cephenle sınırımızı ölçmek istiyor. Yani ne kadar sınır ihlali yapabilirim, ne kadar kural ihlali yapalım diye. Bu da bir eğitim, bir antrenman, bir tatbikat gibi görelim. Ee, hocam okulda çocuklar şimdi gerçi bu pandemi dolayısıyla işte sosyal mesafeler ama oyun oynadıkları, aa bak benim bu var, aa bak sende bu yok mu, benim babam çok zengin, işte siz ne durumdasınız falan böyle şeyler konuşuyorlar. Yani çocukların bu konuşmalarının da mesela aileler bundan yakınıyorlar özellikle veli toplantılarında. Yani benim babam bana aldı, seninki almadı mı bakın Çocuklar Tabii. arasında değil mi hocam bu? Tabii çocuk o zaman diyecek ki yayınımızı çocuklarımız da izliyordur izlesinler. Yani bizimkilerde herkes kendine göre alıyor. Yani benim babamla imkan olsaydı alırdı. Belki ileride alacak. Belki ben zengin olup alacağım. O yüzden bir şey alarak mutlu olmuyoruz biz. Yani e, alabileceğimizi düşünerek, zamanı geldiğinde alacağımızı düşünerek de mutlu olabiliriz. Bakın bir şey istedi çocuk o saniyede aldınız. E o zaman sonra ne olacak? Bir dakika mutlu oldu. Halbuki bir telefonu 6 ay bekleyen çocuk mu çok mutlu olur? Hani bayramlardan hatırlayın, evet, bayramlıklarda evet, evet, hatırlayın. Evet, evet. Yoksa bir dakikada istediği alınan çocuk mu mutlu olur? Oradan evet. pay biçin. Yani çocuğumuzu biz cetvelle ölçeceğiz. Bu çocuğun sabır gücü ne kadar? Bir gün ona göre alacağız. Ya da o gün geldiğinde bugün çok almak istedik gideceğiz markete veya oyuncakçıya benim 10 liram var alabilir miyim bu oyuncak? Hayır beyefendi bugün alamazsınız 10 lira daha biriktirin o zaman tamam oğlum hadi gidelim elinden tutup yarın alacağız veya olunca alacağız mutlaka alacağız. Hani kandırmaca yok hı hı. şiddet yok, mobbing yok her şey açık Doğru var. net bir ve şekilde, bilimsel. dürüst bir şekilde. Tabii ki bir evet. de çocuklara çocukça konuşmayacağız. Hı. Büyük adam gibi bilimsel konuşacağız. Yani böyle bebeklere veya çocuklara hep böyle onların ses tonuyla ya da onların ee jargonuyla değil. Biz büyüklerin jargonuyla, bilimsel dille. Hocam çocuk ne anlayacak? Çocuk anlar, anlamasa da beynine nakşedecek bu. İşte param olduğunu alacağız. Her istediğimizi her gün olamayacak. Kodlayacağız. Yani. Kodlayacağız. Programlama bileceğiz. Kesinlikle. O yüzden bu ara, bu anlamda dikkat odaklanma olsun, psikolojik destek olsun. Terapiler olsun, oyun terapileri olsun, robotik kodlama olsun, bütün bu e, yani hem etkinlik hem faaliyet hem profesyonel anlamda daha da çocuk eğer durdurulamıyorsa bir çocuk psikiyatrına, çocuk ergen psikiyatrına gidilip bunun hiperaktivite sorunu mu var, başka bir e, dürtü kontrol sorunu mu var, aslında ne kadar sorun olursa olsun bizlerin eli armut toplamıyor ...sikiyatri klinikleri, psikoloji klinikleri, aile sorunları için aile danışmanlık merkezleri gece gündüz işliyor inşallah. Harika. Hocam siz de bir aile evlilik çiftli danışman olduğunuz için bir soru gelmiş hemen WhatsApp hattımıza. Hocam iki yıllık evliyim, elim eşim anne bağımlısı. Annesinin her dediğini, her yaptığını doğru kabul ediyor. Her söylediğinde doğru olduğunu biliyor. Ben de evin gelini olarak tabi bu durum arttıkça bu pandemi sürecinde çok çok rahatsız olmaya başladım. Eve gelsin dahi istemiyorum demiş. Ne yapmalıyım? Nasıl davranmalıyım? Ya şimdi zor bir süreçte yaşadığımız için ben genellikle yani erkeklerin anne bağımlısı olmalarını şöyle açıklıyorum. Ya bir koronavirüs bulaşır ya rahmetli olursak hani ee, vicdan yapıyorlar, ee, günah olacağını düşünüyorlar. Bu son arzusu gibi düşünüyorlar. Hı hı. Ama kendilerini ve karısını ihmal ediyorlar. Halbuki bizler denge insanı olmalıyız. Hı hı. Eğer biz onun her dediğini yapsak, ee, o kişi diyelim bu yıl değil başka bir yıl rahmetli olsa şunu da olsaydı. Yani sonu yok. Hı hı hı. Şunu da yedirseydim şuraya da gezdirseydim e o zaman sana ne zaman gelecek? Ah, Kırana ah, ne zaman tüh, sıra vah, gelecek? Vah vah. Değil mi hocam? Ah, ah, ah. Tüh, tüh. Yani yakınma hali. Sürekli böyle bir vurulma. Bir yas dönemi. Tabii yani Tabii. normalin dışında bir yas Biz o yüzden sipeye yatacağız. Annemiz bize bağımlıysa çocuk da anneye bağımlı oluyor. Otomatik. O yüzden ne yapacak? Bir denge kuracak. Ben anne sen ne kadar özlesenler. Benim izin günüm cuma günü. Ee, cuma günü işte herkes kendine, kendi kendine takılıyor. Mesela çiftler için cuma günü veya çarşamba günü. Benim takılma günüm, çarşamba günü O gün ben sana gelebilirim. Artık kendi günüm olduğu için arkadaşlarımla da görüşmem lazım ki sana iyi bir evlatlık yapayım. Döneyim karıma iyi bir kocalık. Döneyim oğluma veya çocuğuma iyi bir babalık yapayım. Döneyim işimde iyi bir çalışan olayım diye İzah etmeli. Ama Yoksa inat varsa yok. hocam inat oluyor. Bazen e, öyle şeyler duyuyoruz ki o inattasak aman kesinlikle her akşam bana gelmelisin. E şimdi işten çıktıktan sonra her akşam ben de olmalısın. Ben de yemek yenmeli. Ya, e, yani gibi gibi, bir gibi bir varvasyonlar var. var. Şimdi bugün hı hı. biz çekirdek aile olarak toplantımız var. Bugün gelemeyiz. Karar aldık. Her gün sana gelsek bizim işlerimiz aksayacak. Temizliğimiz aksayacak. Yemeğimiz aksayacak. Ama yemek var diyecek burada. Yemek var da ben karımın da yemeğini yemek istiyorum. Hmm. Hatta ertesi gün benim nöbetim ben e, yeri geldiğinde, e hastalandığında veya eşim yorulduğunda veya elimden çocuklarımı yedirmek istiyorum. Yani bu bu şekilde. Sen benim annemsin. Öperim başımın üstünde taçsın sen benim. Yalnız e, bizim de bir evimiz var. Ayrı bir yuvam var benim. O yüzden geleceğim. Filan gün geleceğim. Kesin geleceğim. Ha, bu arada şifre bozucu kullanılabilir. Hani hayır deme yöntemleri var ya. Aha, aha. Anne bugün ben müdürle çok cayip atıştım onu düşünüyorum filan mesela. Ona böyle işten çıkarılma durumu var gibi başka bir kaygı veya şifre bozucu kullanarak o gün gelmezsiniz. Anlatabildim aha, aha. mi? O yüzden hayır diyemeyenlere bir, ikincisi bağımlı anne babasına bir şey diyemeyip yuvası bozulmak isteyenlere şifre bo Şifremiz şu arkadaşlar, şifre bozucu kullanacağız. Yani sürekli ağaç kakan gibi gagalayan Kimseydi kişiye... kızdırmadan, küstürmeden evet. direkt dengeli bir şekilde evet. yol bulup evde huzur sağlanacak. Kesinlikle yani. sağlayacağız. Bir gün zıplar, iki zıplar mutlaka durur bir yerde. Yani hmm. bunu başka bir, daha korkacağı bir şey var. O şimdi lüks her akşam bize gelir. Lüks bir şey, lüks bir şey Bugün değil. Keşke 8 gün, haftanın 8 günü olsa gelirdik. Ama şöyle düşün, diyecek yani yılda bir oğlunu gören insanlar var. Bak ben sana haftada 2 gün geliyorum. Bir gün de özel geliyorum. Ama geri kalan zamanda da bırak biz de karı koca olalım, aile olalım. Sen istemez misin? Hani bizim de huzurumuz olsun evimizde. Gibi yani, bir, tabii, evet, yani direkt diyebilir ya biz Hı -hı. sana her gün geldiğimizde özlemiyoruz ya birbirimizi ben o zaman niye evlendim niye bir yuva <gülüyor> kurdum? Yani o zaman buraya taşıdık o hemen diyecek tamam oğlum hemen şuradan tabii, tabii, üstte tabii. gel. Altta Ama gel. burada aslında istediği hedefi şaşırttık yanda daire kiralamıyor. Sen bir ayıra bakarız diyecek. Ondan sonra bakar çok pahalı ya ben de e, şey yaptım falan. <gülüyor> biraz oyalama taktikleri de kullanmak gerekiyor. Büyüklerin inanın istekleri bitmez. O zaman biz hayatı yaşayamayız. O yüzden ne çok saygısızlık yapacağız, ne çok sevgisizlik, ne çok imal. Büyüklerimizin de elbette bildiği var. Ama yeterince hayır dersek, o, bununla da bir hayır olacak. Her iki kök ailemizden, yani geldiğimiz ailede, Aynı zamanda kendi öz çekirdek ailemizde, yeni ailemizde mutlu ve huzurlu olacağız. Evet, Oraya da değer verdim. ve korumuş olacağız belki. Evet bir diğer hocam merhabalar demiş. 4 ay önce normal doğum yaptım fakat çok zor bir doğumdu benim için. Onun psikolojisini atlatamadım üzerinden sürekli ailemle, eşimle bir böyle hırgür ve kavga içerisindeyim. Nasıl davranacağımı da bilemiyorum acaba demiş. Sorun Tabii. bende mi? Şimdi sorun e, aslında kimde olduğundan çok bu sorunu nasıl minimize ederiz? Bu sorunu nasıl birim, bizim hizmetkarımız yapabilir? Hmm. Madem sorun gelmiş, hoş gelmiş. Hoş, gelmiş. Tabii. E, hoş da gidecek de, yani. Bu zor bir süreç. Evet. Hoş gel, sen ya sen gelsin. Ya çok edersiniz hoş diyeceğiz, gideceğiz. Ya hoş geldin, bari bir işimize yara diyeceğiz. Yani <gülüyor> sorunu ehliyleştireceğiz. Yani ben zor bir süreçten geçiyorum. Sen anne, baba, kayınvalide, kayınpeder bana ne gibi yardım destek sunarırsın? Böyle dediğinde biliyor musunuz? Herkes yağdırır. Hmm. Kayınpedere diyorsun ki babacım ben böyle bir zor süreçten gidiyorum öfke patlaması yapıyorum imdat desen gelirler. Yani mesele sorunu kabul etmek ve kimden ne isteyeceğini bilmek. Hmm. Doğru, doğrusu bu tabii, aslında. Tabii yani. burada haklı haksız, suçlu, suçsuz veya kim sorunlu kim arızalı kim hasta kim usta yerine daha çok böyle bir ortak sorunumuz var tabii ki bu benim sorunum gözükebilir benden kaynaklı çoğunluğu gözüküyor ama işte böyle bir süreçten geçiyoruz bugün bana yarın size hadi bir yardımlaşalım mesela yani şimdi lohusalık dönem veya doğum sonrası çok zordu <gülüyor> eşi bir çorba yapabilir kayın e, validesi Sarma yapıp getirebilir, ee, ne bileyim kayınpederi Türk kahvesi yapabilir. Yani biraz e, sorumluluklar paylaşılabilir. Hocam kayınpeder dediniz yanlış duymadım değil mi? Kayınpeder geline bir Türk kahvesini Türkiye'de hani e, ancak dizilerin içerisinde ben evet. inanın kayınpederler. Ama. Yani... Siz şu Türk kahvesi yapmayı öğrenin <gülüyor> var ya gelin sizi. Hiç başının üstünde hep taşı. Hayır bunu reklamı da şöyle olur. Yani düşünsenize birçok yere gidiyorsunuz. İşte bak biliyor musun evet. akşam bana kayınpeder bir tür kahvesi yaptı. Ben eşimde böylesini görmedim tabii, falan tabii. diye konu mevzu olur Ya yani kayınpeder hocam. yapsa oğlu da yapacak zaten. Ha, evet. Oğlu yaparsa kayınpedere de yapacak. O yüzden bir gün bir mafya babası geldi. Sürekli karısını dövüyordu. Yani az kalsın dedim artık polise şikayet edeceğim. Ama ondan önce bir yöntem deneyeyim dedim. Ya bu karıyı dedim Üzeni üzerim dedim. Bu siz bile olsanız. Onların jargonu bu. Hmm. Üzerim seni derler. Ve çok kötü üzerler. Ben de hemen onun dilini, onu jargonunu kullanarak bu karıyı dedim sen kimsesiz mi zannettin? Bu kareyi, üzeni üzerim dedim. Bu hanımın üzeri üzerim. ayağa kalktı. Hocam eğildi. Ben iyileştim dedim. <gülüyor> Çünkü benim üstümde hiçbir güç yoktu. Hmm. Ve sen dedim böyle yaparak imza atıyorsun. Ben mafya babası, karımı dövüyorum. Siz de dövün demek. Bir suçum var, günahım var. Herkes her türlü şeyi uydurur dedim. ya. Senin şanla, şerefine yakışıyor mu dedim. Yani anladı. Onu oradan vurdu. Bu yüzden oğlu gelin, yani eşine kahve yaparsa bir gün kayınpeder de yapar. Çünkü ben karımı çok değerli görüyorum. Ben kahve yapıyorum. Siz de yapın. Ey akrabalar! Ben Eğer siz e karınıza söverseniz bunu duyan herkes, çocuğunuz dahil, mahalle dahil, vurun kahveye derler. Bakın, çok acı. Çünkü ne? niye? Kocası dövüyor ya. Yani Allah'tan farkındalığı, yüksek insanlar bu oyuna gelmiyor. Hı hı hı. Kısaca, biz kendimize değer versek, biz karımıza değer versek, biz kocamıza değer versek, biz gelinimize değer versek, biz kızımıza, biz oğlumuza, biz annemize, biz babamıza biz kurumumuza, biz arkadaşlarımıza değer verirsek zamanla herkes değer verir. Böylelikle çok değerli bir ülke oluruz. Böylelikle belki borsa düşmez. İşte ne bileyim ekonomi canlanır. <gülüyor> dünyaya barış gelir. Biz kendi içimizde huzurumuzu sağlarsak kimse bize dalaşamaz. Evet. Önce kendi içimizde dediğiniz çok doğru. O yüzden bize birilerinin dalaşmasını istemiyorsak birbirimize lütfen dalaşmayalım. Yeter artık. Çünkü genişemiyoruz. İnatçı keçiyiz yani, biliyorsunuz. Değer verelim. Değer değer, değer verelim. Değer vermek değer ilgili bir durum kazanım. da maddi bir durum değil. bir, yok, bir şey. durum ve bizi açısı. zenginleştiren bir şey Tabii. yani. Sürekli vermek yani bu anlamda yani sözlü olarak da bunu davranışa geçmek bence hocam de, işimizi bayağı bir e bu e yüzyılda kurtaracak kurtaracağız, gibi. Kurtaracağız kesin. Evvelsi gün bir tip geldi. İkisini de dinledim. Beş yıl e o e hani çocukluğumuzdaki iki inatçı keçi gibi bir köprü üstünde dalaşmışlar köprüden düşmüş olarak geldiler bana. Dedim ya tamam yenişemiyorsunuz. Artık kavgaya ebediyen ara dedim. Çünkü yetiş yenişemiyorsunuz. Hı hı. Defalarca yenişmenin de bir anlamı yok. Hı hı. O zaman barış. Bitti barıştılar. Olur. Hocam 21. yüzyıldayız bazen e, öyle sudan ceviz kabuğunu doldurmayacak işte öyle enteresan hikayelere dinliyoruz maruz kalıyoruz veya çevremizde tanık olup şahit oluyoruz ki soruyoruz ki bunun için mi? Yani bu değer, değersiz bir şey yani bu bir mal bu bir koltuk bu bir eşya yani bunun için değil yani ama işte tabii özünde belki sevgiyi daha çoğaltmak sizin dediğiniz gibi değerler noktası bizim için önemli Hemen buradan e, şuraya gelmek istiyorum hocam, Buyurun. Yavaş Yavaş programımızın da sonuna geliyoruz evet, ama evet. bayağı sorular da var, yoğun da ilgi var, çok teşekkür Gelsin. ediyoruz. <gülüyor> yani biz hocamız, buradayız. Hocamız evet, yanılmıyor, çekinmeden çok güzel betimleme ve örneklerle ifade ediyor. Ee, yanlış kişi ile olduğumuzu nasıl anlarız ki bu işte hani hem evliliği hem de e, ilişki evliliğe döndüren ya da nişanlılık dönemlerinde sözlük dönemlerinde, flört dönemlerinde olan bir noktada yanlış kişi ile olduğumuzu nasıl anlarız? Ee, bir de hani şöyle bir tabir var zararın neresinden dönersen kardır bu da aslında kullanılmaması gereken bir tabir midir? Ee, bunu da sormak istiyoruz. Şimdi eğer e, yanlış niyetlerle yanlış amaçlarla ee, yanlış e, rol modellerle seviyor veya aşık oluyorsak veya birlikte oluyorsak temeli çürükse o kişiyi biz kendi niyetlerimizi kendi amaçlarımızı kendi hedeflerimizi kendi e, hırslarımızı kontrol ederek o kişinin yanlış olup olmadığını kendimizden bile anlayabiliriz. Çünkü her şeyin ortaya çıkmasını Hı -hı. bekleyemeyiz. Dikkat edin ilişkiler ne amaçla e, kurulmuşsa o amaç yerine geldiğinde veya o hedefe doyduğumuzda ya da ona ulaşamadığımızda bozulur. Hı -hı. Mesela çok fakir aileden gelen bir kız der ki ben çok zengin bir insanla evleneceğim. Sonra paraya doyar, zenginliğe doyar ama bir yıl, beş yıl sonra görür ki paraya doydu. E şimdi erkeğinin yani eşinin kocasının da Gerçek kişiliğiyle o zaman baş edemez. Çünkü para için evlendi. Eyvallah. Para için evlendiği için e, kocası o zaman başka karakterde. Belki şiddet uyguluyor. Belki e, sorunlu biri. E, belki karakteri farklı biri. Paraya doyduktan sonra o ilişki biter. Orada şöyle yap, yapılarak kurtarılabilir. E, o eşe göre yeni hedefler, yeni amaçlar. Yani mesela bir zamanlar bizim vatandaşlarımız Almanya para kazanmak için gittiler değil mi? Evet. Ve orada gerçekten de kazandılar zor şartlarda zor koşullarda. Ama milli manevi e, öf adetlerimize inançlarımıza göre hedef ve amaçları olmadığı için ciddi bir dezenformasyon geçirdiler. Yani e, üzüldüler, mutsuz oldular. İşte e, gelenek göre, göreneklerimizden uzaklaştılar. Kısaca para kazanınca, paraya doyunca bu sefer pişman olmaya başladılar. Ben hemen o noktada dedim ki, siz Almanya veya yurt dışına bu amaçla çıkmış olabilirsiniz. Hı hı. Ama artık bundan sonra hem para kazanmak, hem milli manevi adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi yaşatmak için devam edin dedim. Orada zararı neresinden dön, dönülürse dönmek yerine, niye dönelim? Türkiye'ye dönmek yerine orada sizin bulunduğunuz yer her yer bizim vatanımızdır dedim ve bayrağı dalgalandırın lütfen amaç ve niyetlerinizi güncelleyerek yanlış kişiyle olan sizin aslında yanlış temellerle oluşturduğunuz binayı restore edin devam edin ama her şeye rağmen olmuyorsa profesyonel yardım alın yine olmuyorsa ayrılmakta hayır vardır böylelikle herkes kendi yolunda yaşasın ve mutlu olsun çünkü 5 yıl zaman geçiren var, 10 yıl zaman geçiren var. Yani bazen kötüünün iyisidir boşanmak veya ayrılmak. Ama hangi durumlarda can güvenliği yoksa kişi bir türlü profesyonel yardım, psikiyatrik yardım almasına rağmen mutlu olamıyorsa çok fazla zorlamamak lazım. Ama yeterince zorlamak lazım. Bütün yolları e, kullanmak lazım. Şimdi bir diğer soru da eşimi kendime nasıl aşık edebilirim hocam? Pandemi zamanında Benden iyice uzaklaştı ve e, hemen hemen de çok e, birbirimize vakit ayıramıyoruz diyen bir soru var. E, o noktada da siz e, ne söylemek istersiniz hocam? Neler yaparsanız eşiniz size <gülüyor> yeniden <gülüyor> aşık gibi olur. Yani 30 o yıllık için. evliliğim var, 10 yıllık evliliğim var. Her Sürekli böyle bir şey durumu. Evet, yani. <gülüyor> Gerçekten olur. bu Kızlarımızın, kadınlarımızın erkeği kendine aşık etme arayışları sürerken erkeklerin de kadınların şifrelerini çözme arayışları hiç bitmeyecek. O Nasıl yüzden, bir paradoks mu hocam? Nasıl bir durum yani? Vallahi. Evet, e, hakikaten bir kişi tabii ki ömrü boyunca iki, üç veya en fazla dört kez aşık olabiliyor. Tekrar e, ilk günkü gibi belki aşk olmasa da sevgi ve saygının gücüyle. Ee, biraz da tekrar karısına aşık olabilir erkek yalnız burada ciddi ve samimi olması lazım. Hakikaten e, önce kendini sevmeli, kendisiyle barışmalı işte bakımlı olmalı erkeğin sevebileceği şeyleri yani bir tuzak kurarak aşık edemeyiz. Yani gerçekten samimi, iyi niyetli ve doğru hedefler, ulaşılabilir hedefler koyarak ve iki sevgili gibi davranarak daha önce aşık, aşıkken, sevgiliyken gezdiğiniz yerleri gezerek, o aktiviteleri yeniden yaparak ve yediğiniz, gezdiğiniz mekanları tekrar gezerek, o fotoğraflara bakarak o günleri hatırlamak lazım. Kısaca aşık, tekrar aşık olmalarını istiyorlarsa aşk tazeleme, tazeleyen yöntemleri tekrar hatırlatmak yani lazım. Yani çocuklar yetişkin de olsa, çocuklar olmuş da olsa, hiç çocuklar olmamış da olsa bu mümkün, mümkün yani. Tabii benim telefonumda eşimin adı mesela sevgilim olarak var. <gülüyor> Eşim hocam. Bazı deyifler de diyor ki yani, sevgiler selamlar olsun. <gülüyor> selamlar olsun, <gülüyor> yani. hürmetler olsun. Bazen de bazı erkeklerimiz yok yani aşkımı, burada sevgilim falan filan bunlar da olur mu? Bizim racona ters diyorlar. Onlar için de bir, birkaç cümle etseniz Aslında de... o racona ters diyenler daha Aşık ve sevgili gibi <gülüyor> davranıyor. Merak etmeyin. Yani hep ben kılıbık erkek olmayacağım. İşte taş erkek ayağında görüneceğim diye. O insanlar daha çok ütü yapıyor. Daha çok bulaşık yıkıyor. Ama kendi yapamadığını arkadaşına yaptırıyor. Hmm. Yani şey kullanıyorlar. Taşeron kullanıyorlar. <gülüyor> o yüzden hemen gaza gelmeyin kıymetli erkekler. Gerçekten hakiki taş erkeği eşi ee, acıktığında yemek yapar, kahve yapar, ütüye yardım eder, sorumlulukları paylaşır. Zaten erkek erkekliğinde yani e, erilliğinde, e, da dişilliğinde devam ettiği sürece sorun yok. sorun yok. Sadece bizim nene hatun gibi kahraman annelerimiz savaş zamanlarında veya zor süreçlerde erkek Ayşe, erkek Fatma olmuşlar. Ama günümüz Kadınları güçlü olalım diye, kadın erkek eşit olmalı diye kamyon şoförü de oluyorlar, her şeyi yapıyorlar. Ama dişilliklerini yok ediyorlar. Yani siz erkek olunca erkek ne yapacak? O yüzden herkes lütfen kendi kulvarında olsun. E, erkeğin de kendi alanında güçlü yönleri var. Kadının da kendi alanlarında çok güçlü yönleri var. O yüzden birbirimizle yarış, Evlilik kavga bir şeyinde değil yani. değiliz. Ya. Biz dünyaya barış için geldik. Yani büyüğümüz Atatürk'ümüz bir şey Yurtta surç, cihan da sur diye Onun için önce evde surç lazım evet. Evde huzur olursa inşallah yurtta da huzur olur Dünyada da huzur olur Çok teşekkür ederim, ederim. hocam eksik olmayın e, Dolu dolu bir saat geçirdik sizinle yayın yaptık Huzur ile evde huzurda Son çok kısa mesajınızı da alarak e, Hemen veda etmek istiyoruz hocam Evet e, kıymetli seyirciler Size e, nasıl ulaşabilirler Bana nasıl ulaşabilirler Ekrem Çufa yazdıklarında Tüm numaralarım WhatsApp numaramdan tutun, sosyal medya hesaplarım hemen karşınıza çıkacak. Bir telefon kadar size yakınım. Arayın, görüşelim. Sorunlar çözülür. Yeter ki var olalım, var edelim. Yoksa birbirimizi yok ederek hepimiz yok olacağız. Bugünler kenetlenme dönemi. Hoşça ve dostça kalın kendinizde ve sevdiklerinizde lütfen barışık kalın. Bir sonraki yayında inşallah tekrar görüşürüz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim hocam. Sağ olun. Efendim Fuzuli ile Evde Huzur programının geldik sonuna. Bizden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu bugün konuğumuz uzman klinik psikologumuz Profesör Doktor Ekrem Çulcu hocamızdı. Biliyorsunuz pazartesi günü yine saatler 20'yi gösterir ne sizlerle olacağız. Hoşça kalın.